Kıta kültürel miras ağı bünyesinde hangi tür çalışmalara dahil oluyorsunuz ve bu alana dair katkılarınızdan bahsedebilir misiniz? Tabii ki seve seve. Öncelikle bunu bir fırsat olarak diyorum kendim için ve diğer arkadaşlar için. Yani beraber çalışmamızın Türkiye'de yapılan bu alanda yapılan çalışmalara çok, çok katkı getireceğine inanıyorum. Çünkü bu alanda e, pratik alanda e, tecrübesi olan arkadaşların bu alanda toplandığını görüyorum. Bunu hepimiz için bir fırsat olarak, fırsat olarak görüyorum. Çünkü her ne kadar bu alanda yıllarda çalışsak da e, pratik bilgi ve tecrübeye sahip olsak da e, farklı alanlardan katılımda bulunan arkadaşlarla güzel bir sinerji oluşturduğumuza inanıyorum. Yani Bunun için de e, gerçekten teşekkür ediyorum arkadaşlarla böyle devamlı e, düzenli bir şekilde çalışabildiğimiz için. Benim bu e, a katkım e, birkaç e, alanda var. Öncelikle e, ilk çalışmaları küçük bir grupla başladık. Ve bu grupta sosyal medyanın altyapısını oluşturduk. Yani e, önce kendimizi bir duyurmak istedik. Önce e, bir e, network e, e, iletişim ağa kurmak istedik. Burada yapabileceğimiz tek şey, yani tek şey değil de en etkilisi sosyal medyanın olacağına inandık. Ve hemen belli... E, Sosyal medya hesapları açtık ve buradan insanlara ulaşmaya başladık. Oradan insanlar bize ulaşmaya başladı. Ve şu an yavaş yavaş e, ağa genişletiyoruz. E, i̇kinci olarak da bu ağa genişledikçe e, aramıza kendi alanında uzman arkadaşlar katılıyor ya da ilgili arkadaşlar katılıyor. Çünkü sadece uzmanlarla e, gelişleyecek ve ilerleyecek bir proje değil bu. Ya da proje belki fra, biraz fazla oluyor ama bir, e, bir oluşum değil bize gönüllü arkadaşlar da lazım oluyor. Tabi bu, bu anda çalışan ve kendini geliştirmek isteyen arkadaşlar e, bize katıldılar. Onlarla beraber şimdi bir e, teknik ve operatif ekip oluşturduk. O ekibe e, danışmanlık yapmaktayım. Onlarla beraber e, veri görselleştirmesi GIS alanında e, birkaç projeye başladık. E, bunlarla ilgili mesela şu an uğraştığımız bir eski eski haritalar WebGIS haritası e, çalışması var. Onunla ilgili ileride e, sanırım e, güzel paylaşımlar yapacak arkadaşlar. E, bunun dışında e, internetten veri topluyoruz. E, hatta bazı arkadaşlar e, bazı üniversitelerden hocalarımız bize verileri iletiyor. O, o verilerle ilgili e, çalışmalar yapıyoruz. E, infografikler oluşturuyoruz ve bunları sosyal medyada paylaşıyoruz. Yaptığımız çalışmaların sürdürülebilir olabilmesi için bunları e, dokümanlar halinde toplamaya başladık. Bunları e, belli aralıklarla blok halinde sunmak istiyoruz. Bu tecrübelerimizi diğer insanlarla da paylaşmak istiyoruz. Zaten bizim e, en, en önemli motivasyonumuz e, beraber öğreniyoruz ve açık, bunu açık veri olarak sunmak istiyoruz. Bunun için e, web sayfamızı geliştirmeye geliştiriyoruz şu an şu anda. Bu web sayfası altında bir blog e, bölümümüz olacak ve bu blog'da yaptığımız çalışmalar, yaptığımız çalışmaları ve tecrübeleri paylaşacağız. Hatta e, tartışmayı tartışmaya açacağız. Ve belki e, bu yayınları izleyen arkadaşlar veya bu yaptığımız çalışmaları izleyen arkadaşlar bize orada fikirleriyle, önerileriyle, eleştirileriyle katkıda bulunabilecekler. Teşekkürler.